Hoş geldiniz. Ben Emre. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yeni ürünlerle karşınızdayım. Öncesinde sizlerden ricam videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevdiğim maskaralarından biri olan Danfone Big Mon Cher Siyah. Tam dolgunluk vardı. Yoğun siyahlık uzatma etkisi, kıvrıklık etkisi bence bayağı iyi. şu an çok katmanlı durumuna yaptım. Çünkü kurmaya yakın bir durumda O nedenle etkisini iyi göstersin istiyorum. Tek katta da gayet güzel. Yani. Bakın şimdi önce bir şöyle yapayım. Lancôme maskeleri ben çok seviyorum. Çünkü gerçekten ettiklerini yerine getiren ilimleri var. Alerjik değiller. Maskaram böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de Espoa'nın La Fondöteni, yine çok sevdiklerimden. Bunu yanında hediye vermişlerdi. Buradan kullanacağım. Ya bence kapatıcılığı falan gayet iyi. Oradan görüleceğim bakalım. Şu an yüzümde şuralarda falan sivilce var. Gözümün altlarında da morluk var fark ediyorsunuz. Dur, şurada egzaman belirginleşti. Şurada da yerimle kafa çarpışması yaşadık. Benim şurası komple gitti böyle. Bir morluk var yani. Bakalım nasıl olacak bu fondötenle. Bu fondöteni ben bayağıdır kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı güzel. Low bir fondöten. Herhangi bir şekilde oynaman yapmayacak bütünleşen bir ürün. Bakın ne kadar güzel bu glow etkisi var. Böyle vıcık vıcık, yağlı yağda durmuyor gördüğünüz üzere. Kaşlarıma mümkün olduğunca değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü... Kaşlarım boyanınca olemik kalacak. Boyamıyorum onları. Ya da sabitleyici bir şey kullanmıyorum. Hani yok mu sabitleyicinin Derseniz o da ayrı bir video konusu olsun. Gördüğünüz böyle bitti. Bence. İster sabitleyiciyle, ister pudrayla kullanın ya da sadece tek başına onu kullanın, hiç sıkıntı değil. Ben bunu cilt bakımı yaptıktan sonra da uyguluyorum. Yüzümde krem olmadan, direkt bunu uyguladığım zamanlarda oluyor. Herhangi bir şekilde yakma olmadı, sivilceye sebebiyet vermedi. Benim cildim egzamalı, hassas. Hiçbir iritasyon yaşamadım kısacası. O yüzden denk gelirseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim sizlere. Arkadaşlar, makyaj gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu ürünlerin hepsini öneriyorum. Bunlar zaten Espona bir Amazon Pasifik markası ama biz benim aşkım diyebiliriz. Kendisi muhteşem markalara sahip bir holding bence. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın.